Şöyle bir şirket düşünün. Dünyanın en önemli ürünlerinden bir tanesine %94 pazar payına sahip. Onun üretim teknolojisini taklit etmek çok zor. Taklit etseniz bile onun sahip olduğu fabrikaların benzerini kurmak 10 yıllar olabilir. Ve o şirket eğer o ürünün üretimini durdurursa dünya ekonomisi de durabilir ve trilyonlarca dolarlık zararlar edilebilir. Bir ekonomist diyor ki eğer bu şirket üretim durdurursa 1929'daki büyük depresyon yaşayacaklarımızın yanında çocuk oyuncağı kalır. Eğer diyorsanız ki bu videoya kadar ben bu şirketin ismini bile duymadım. Gayet normal. Çünkü Taiwan Semiconductor Manufacturing Company dünyanın az bilinen ama dünyayı yöneten şirketlerinden bir tanesi. Taiwan adasında o. Çin'e son derece yakın bir yerde. Kurucusunun ismini bilen bile yok. Hepimiz Elon Musk'ları, Steve Jobs'ları, Jeff Bezos'ları tanıyoruz. Ama bu beyefendiyi tanımıyoruz. Oysa bu beyefendi dünyada esas büyük gücün sahibi. <gülüyor> üniversite eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en iyi üniversitelerde tamamlayan, iş hayatının büyük bölümünü Texas Instruments'ta geçiren Morris Chang ülkesine dönerken dünyanın en önemli şirketlerinden bir tanesini kuracağını biliyor muydu bilinmez. Ama şunu biliyoruz. O dönemin Tayvan yönetimi Morris Chang'ın yapabileceklerinin ve mikroçiplerin dünya için ne kadar kritik bir hale gelebileceğinin farkındaydı. Bundan dolayı Morris Chang'e Tayvan'a geri çağırdılar. Ona büyük olanaklar tanıdılar. yıllarca zararına üretim yapmasını desteklediler, finanse ettiler. Yeter ki sen küresel mikroçip pazarını ele geçir dediler. Morris Chang Kendisinden beklediğini fazlasıyla başardı. KSMC bugün gelişmiş mikroçip pazarının %94'üne hakim. En yakın rakibi Samsung'un kat be kat ötesinde toplam mikroçip pazarında ise %51'lik pazar payına sahip. Aklınıza gelebilecek herkese onun müşterisi Apple, Intel, Qualcomm, AMD, Nvidia, Huawei ve tabi Tesla. O olmadan nefes alamıyorlar. Peki mikroçip üretimi neden bu kadar zor bir şey? Neden rakipler bunu taklit edemiyor? Çünkü mikroçipler çok ama çok küçükler ve o çok küçük şeylerin üzerine onlardan da küçük transistörler sığdırılıyor. Bir transistörün kalınlığı saç telimizin 10 binde birisi. Tansitörler ne kadar küçükse ve aralarındaki mesafe ne kadar darsa bir mikroçipe o kadar çok tansitör sığdırabiliyoruz. Ve sığdırabilen tansitör sayısı artınca o mikroçipin işlem kapasitesi artıyor. Daha az enerji tüketimine ve daha az yere ihtiyaç duyuyor. Tansitörler arasındaki mesafe nanometre birimiyle ölçülüyor. Bir nanometre bir metrenin bir milyarda biri. İşte savaş burada dönüyor. Bu nanometreyi ne kadar kısaltabilirseniz o kadar güçlü bilgisayarlar yapıyorsunuz. Enerji tüketimleri o kadar az oluyor ve o kadar az yer kaplıyorlar. TSMC'nin bugün ulaştığı tek teknoloji bir mikroçipe tam 50 milyar transistörü sığdırabiliyor. Bu tabi oldukça karmaşık bir süreç. Öncelikle silikon diskler hazırlanıyor. Bu silikon disklerin üzerine özel bir madde ile kaplanıyor. Daha sonra da bu özel kaplanan madde TSMC'nin kendine özgü geliştirdiği makinelerde yavaş yavaş lazerlerle kesiliyor. Bu katman katman yapılan bir çalışma ve aylar sürebiliyor. Üst üste sonunda 75 katman bindirilmiş oluyor. Daha sonra da bu kesilmiş katmanlar arasına bakır teller yerleştiriliyor. Böylesine karmaşık bir süreç ve bu süreç boyunca o fabrik Afrika'da en ufak bir toz tanesinin olması bile bütün üretimi bozabiliyor. O nedenle üretim son derece hassas. O nedenle üretim tesislerini kurmak çok zahmetli. TSM'sinin bu konudaki teknolojisi tartışılmaz üstü bir teknoloji. Peki nasıl oldu da bu kadar kritik bir üründe bir tane şirket dünyadaki üretimi %94'ü ele geçirdi? Tarihte azıcık geriye gitmek gerekiyor. Aslında ilk mikroçip üretimini yapan firma Amerikalı Intel. Hala bazı bilgisayarların üzerine Intel Inside yazıyor öyle değil mi? İçindeki mikroçipin Intel olduğunu gösteriyor. 1971'de üretmişler ve dünyadaki büyük teknoloji devriminin önünü açmışlar. Fakat daha sonrasında Amerikalı şirketler bunları üretmenin pek de anlamlı olmadığını, tasarlamanın daha önemli olduğunu düşünmüşler. Nvidia gibi şirketler, Tesla gibi şirketler, Apple gibi şirketler hatta Intel kendisi... Mikroçip tasarımı tercih etmiş, üretimini ise Tayvan'a yollamış. Çünkü bu bayağı su gerektiren bir ürün, çok doğal kaynak gerektiren bir ürün. Tayvan ben bunu ucuza yaparım oraya outsource etmişler. Sadece Amerikalılar değil ama bütün dünya, Çin bile mikroçip üretiminin çok büyük bölümü Tayvan'dan geliyor. Sorun da burada zaten. Son dönemde Amerika ve Çin mikroçip meselesinde önemli olduğu iyice uyandı ve bu konuda birbirlerini yiyorlar. Amerika yakın zamanda Çin'e bazı çiplerinin ihracını tamamen yasakladı. Çin de buna karşı bir takım kurallar getireceği düşünülüyor. Aralarında tasarımlar konusunda özellikle büyük çastık savaşları dönüyor. Ortalık birbirine girmiş durumda. Bir yandan da her ülkede kendi topraklarında yeni çip fabrikaları kuruyorlar. Bu konuda muazzam teşvikler var. Amerika'da 54 milyar dolara yakın teşvik var. Intel bu konuda hemen yola çıktı. de bir fabrikası Amerika'da kuruluyor. Çin bu konuda Amerika'nın çok... Çok ilerisinde bu arada 7 nanometrelik çipler üretebiliyor, Amerika'da 10 nanometrenin altında hiç çip üretim yok. Bu da işte ortalığı geliyor çünkü mikroçipi hakim olan bütün dünyaya hakim olacak. Sorun şu ki bu fabrikaları kurmak yıllar olabilir. Bu üretimlere geçmek çok yüksek maliyetler neden olabilir ve sonunda başarısızlık ihtimali var. Çünkü bu konudaki en büyük know-how hala TSMC yöneticilerin elinde. İşte bu nedenle Tayvan'daki TSMC testleri kritik önemde. Bu nedenle TSMC Çin ve Amerika arasında tetiklenecek bir savaşın ve dolayısıyla Dünya Savaşı'nın ana nedeni olabilir. Çin'in Tayvan'ı işgal etmesi hiç de akla uzak bir şey değil. Sık sık bu konuda zaten tehditler savuruyorlar. Böyle bir durumda Amerikalar ne yapabilirler? Delikodu ki Tayvan'daki o fabrikalar bir anda yok edilecek. Altlarında bombalar var. Kendi kendine ima edecekler. O fabrikalardaki mühendislerin Amerika Birleşik Devletleri'ne tahliyesi konusunda planları hazır. Hatta bundan dolayı Çin'in Tayvan'ı fethedemediği, bundan korktu çünkü Çin'in de bu çiplere muhtaç olduğu gibi denikodlar da ortalıkta geziyor. Ne kadar doğru bunlar bilmek mümkün değil. Ama iki ülke arasındaki en büyük gerilimin bu çipler olduğuna emin olun. Ne Amerikalılar, Tayvanlara düşkün, ne Çinlilerin o birleşme hikayesi çok doğru. En de sonunda geliyor her şey TSMC fabrikasına da Yanıyor. Umarım insanoğlu aklını başına devşirir ve yeni bir savaşa girmeden barış içerisinde mikroçiplerimizi kullanıp harika teknoloji ürünler geliştirme devam ederiz ama gelişmeler oldukça endişe verici. Bu arada TSMC halka açık bir şirket ve bütün bu ceo politik gerilimlerden dolayı fiyatı da oldukça düşük. Tabi bu bir yatırım tavsiyesi değil ama düşünebilir çünkü eğer olaylar yatışırsa TSMC'nin fiyatının yukarı doğru zıplayacağı kesin öte yandan eğer TSMC kapanırsa dünyanın sonunu yaşıyor olabiliriz.